bu çocuklar ne yapabilir? Çünkü anne baba bizi pek dinlemiyor, dinlese de pek dönüşemiyor yaşlar itibariyle ama biraz çocuklara yönelik, öncelikle mesela ilk orta öğretimde lise dahil olmak üzere bunun ne kadar büyük bir problem olarak görüyorsunuz? Daha da küçüldüğünde yaş, üçlü dörtlü yaşlara geldiğinde istediği anda dondurmayı almadığınız için siz dünyanın en kötü babası ilan edebilirsiniz, <gülüyor> <gülüyor> annesi ilan edebilir. Çünkü o daha kısa süreli hedeflere odaklı, yani karşıda bir dondurma var, ve onu bir an önce almak için. O dondurma buraya gelebilir. gelecek. Yani o dondurmanın önündeki engel her neyse onu yok edebilir. Ali'cim, bir mail aldık biz geçen gün. Önce Can, sonra Canan programı için bir öğrenci arkadaşımız. Bizden bir istekte bulunmuş. Orada da konuşacağız Mustafa Can'la bunu ama... Aslında konu daha çok bence seni. Bu muhabbetimizi ilgilendirdiği için sana getireyim istedim. Aile baskısıyla... Kendi yolunu bulamayan, kendisini ifade edemeyen, kendini gerçekleştiremeyen gençlerin durumlarıyla ilgili uzun bir mesaj yazmış. Tabii çok kişisel şeyler de var içinde ama ya benim mesela üniversite düzeyinde gördüğüm böyle çok vaka var. Yani birçok çocuk mesela işte ailesi istediği için o bölümü okuyor, ailesi istemediği için yapmak istediği bir şeyleri yapmıyor. Ve 18-19'lu yaşlardan itibaren bu baskının devam ettiği bir yerde tabii onun daha hazin sonuçları var. Yani bu her zaman böyle bir dini kültürel ya da onun gibi baskı da olmayabiliyor. Ailelerde böyle enteresan bir refleks var gibi gözüküyor. Çok büyük çoğunluğu değil ama etkin bir azınlığı etkileyen bir şey gibi gözüküyor bana. Senin ilgilendiğin eğitim düzeyinde bu bir sorun mu sence? Ve ben biraz bunun üzerine konuşalım istiyorum çünkü insan potansiyelini gerçekten çok olumsuz etkileyen bir şey. Ama bir taraftan da yani aile ne yapsın onu da bir konuşmak lazım galiba. Yani şimdi düşünüyorum mesela bizimkilerin de belli idefiksleri vardı, istekleri vardı işte benim babam tembeller edebiyat bölümüne gider diye beni zorla fen bölümüne soktu yani iyi ki de sokmuş Allah razı olsun İşte biyolog olduk falan ama mesela benim o zaman içimden edebiyatçı olmak geçiyor ama onun kafasında öyle bir takıntı vardı mesela illaki öyle bir de bunu edebiyat hocama söylemiş ya o daha büyük <gülüyor> rezillik yani. Edebiyat hocası bir Sinan işte geçsin falan demiş yok edebiyatı tembeller okur gibi. Şimdi onlar için tabi dünyanın en doğru versiyonu kendi kafalarındaki versiyonu bir şey de dayatıyorlar. Aslında benim burada esas belki de Hani bu bölümdeki muhabbetten çıkmasın arzu edeceğim sonuç, bu çocuklar ne yapabilir? Çünkü anne baba bizi pek dinlemiyor. Dinlese de pek dönüşemiyor yaşları itibariyle ama biraz çocuklar yönelik. Öncelikle mesela ilk orta lise dahil olmak üzere. Bunun ne kadar büyük bir problem olarak görüyorsun sen? Bu aslında büyük problem ve ebeveynliğe dair her dönemde yaşanan bir problem. Sadece bunun e, görüntüsü, bunun çocuğa yansıma kısmı değişiyor ya da çocuğun bunu hissetme kısmı değişiyor. Yani bir öncelikle o genç arkadaşı mutlaka ki içinde bir sıkıntı yaşıyor, bir üzüntü yaşıyor. Abi meyilli bir görsen depresyona evet, girer. Büyük ihtimalle e, elde etmek istediği ulaşmak istediği bir şey var ve buna ulaşmasının önünde ailesini şu anda engel ve ailenin ona çizdiği sınırları kendisinde o sınırların içine sıkışmış hissettiği için e, yazmıştır. Yani bu ne kadar gerçek bir baskı, ne kadarı onun hissettiği kısmı, onu o genç arkadaşım izliyorsa önce ona bir e, o kısımda küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Ben istiyorum. daha evvel bir programda bir senle yaptığımız programda bir anekdot anlatmıştım, kısaca hatırlatayım. Yurt dışına gitmek isteyip de ailesinin hiçbir şey izin vermeyeceğini düşünerek izin bile istemeyen bir kızcağızımız vardı üniversitede. Sürekli dert yanıyordu böyle. Bir gün şey dedim ona, babana sordun mu? Yok sormadım dedi. Dedim yavrum niye sormuyorsun? Sonra benim dedi babam hayatta izin vermez, etrafıma duvarlar oluyor falan. İki gün sonra bir geldi ben dedim benden selam söyle, babası da beni tanıyor, takip ediyor. Dedim bir sor bakalım ne oluyor? Kız iki gün sonra valla zıplayar, uçarak geldi. Babası demiş ki o iyi gönderir seni bak orada eş dostu akraba da var falan. Ya biraz böyle sanal dünyamızda da tabii, bir tabii. takım baskılar vehmede biliyoruz. Yani. Çünkü kaygı ve baskı hissi ya da bütün olumsuz duygular, da öyle ama gerçekten biraz daha yoğun hissedilir. Durum değil bizi kaygılandıran, karşımızdaki kişi değil aslında. Onun bize hissettirdiği şey. Bir de ergenlikte bu biraz abarıyor değil mi? Tabii. Yani o, ben hatırlıyorum o dönemleri. Yani en ufak bir tartışma, dünya başıma yıkıldı falan. Ya da işte bir, ne bunlar ya, niye böyle basıyorlar falan filan diye kötü kötü senaryolar düşünmek yani çok. Yani şöyle düşün daha da küçüldüğünde yaş, üçlü dörtlü yaşlara geldiğinde, istediği anda dondurmayı almadığınız için siz dünyanın en kötü babası ilan edebilir <gülüyor> <gülüyor> Annesi ilan edebilir. Çünkü o daha kısa süreli hedeflere odaklı. Yani karşıda bir dondurma var ve onu bir an önce almak istiyor. O dondurma buraya gelebilir. gelecek. Yani o dondurmanın önündeki engel her neyse onu yok edebilir. Babası, annesi olmanız hiç umurunda değil. O dondurmadan ilk bölümü ısırdığında yediğinde ya da yaladığında şeyi bitiyor. Bir demire yeniden dünyanın en iyi babası en iyi annesi olabilirsiniz. O yüzden oradaki o duyguyu bir iyi tartmakta fayda var. Biz de bazen gençler bunu yaptığında onlarla bir temas kurduğumuzda bunu gerçek varsayarak ifade ediyoruz gerçekte yaşanan ne olduğunu, Hayırlı bir kere o zaman lazım. birinci ders genç arkadaşlarıma. Bu gerçek bir sorun mu değil evet. mi onu tespit edin. Yani, yani bu, sen mi diyorsun öyle kafanda kuruyor musun? Yani ona dair duygun mu çok büyük yoksa olay gerçekten mi çok büyük? Şöyle Buna psikolojik bakalım. tarafı var bu arada. Sen bir şeyle ilgili büyük heyecan hissettiğinde yakınındaki insanlar senin o hissettiğin heyecanı aynı konuda senin gibi hissetmiyorlarsa kendini yalnız bırakılmış hatta baskılanmış hissedebiliyorsun. Yani sen böyle istiyorsun ki ben bir şeye coş işte atıyorum çocukmuşsa içinde bir sanatçı var. Sanatsal olarak coşmak istiyor ama ailenin anne babanın şey işte kardeşinin başka dertleri var. O kadar Onunla hem hal olmadıkları zaman bile o aslında bir engelleme gibi gelebiliyor insanlar. Yani Bunlar falan ayıklamak lazım çok, aslında. Ve bunu hani Ebve'inle döndüğümüzde çok iyi bir yerden örnek verdin. Ben bu yaştayken hissediyorum. Bir şeyi çok heyecanlanmışsam. İşte biz seninle çok sık proje konuşuyoruz. Bir şeye seni yeterince heyecanlanmış görmezsem seni de boğazım geliyor. Tabii aynen öyle doğru. Çünkü bunu buradan alıp geriye dönelim. Bak bu konuyu bilenler de var aramızda. Hemen sesli güldü Kral Sami. <gülüyor> Sami sen de aynı şeyleri yaşıyorsun Sami'ni böyle sık sık. O zaman çocukluklarınıza bir gidelim. Hepimizin çocukluğuna gidelim. Aslında o genç arkadaşımızın yaşadığı duyguyu, Kimisi gerçek, kimisi bizim vehmettiğimiz haliyle çocukluğumuzda çok sık yaşadık. Bu bugünkü yetişkinlik tavrımızı da etkiliyor. O zaman ebeveyn tarafına döndüğümüzde ne yapmalıyız ki? Küçücük bir olayda bile belki etkisi yani gerçek kısmı çok e, olumsuz olmayan bir şeyi çocuğumuz çok kötü hissediyorsa da bizim bir katkımız var. Demek ki onunla kurduğumuz ilişkide bunu ebeveynlik tarzları tartışılıyor ya bir otoriter ebeveynlik gibi bir şey konuşuluyor. Aslında hiçbir otoriter ebeveyn bana göre otoriter ebeveyn olmak için yola çıkmıyor. Bildikleri model olduğu için. O olduğu için. Daha doğrusu aslında yapmak istediği disiplinli ebeveynlik yani bir çocuk için çok yararlı olan disiplinli ebeveynliği yapmak istiyor. Ama olumlu disiplinle ilgili bir bilgisi ve kültürü yok. Çünkü bizim toplumsal kültürümüz disiplinin ancak zorla şiddetle hayır diyerek Dışarıdan. Evet, dışarıdan ve sürekli hayırlara dayalı bir şey olduğunu söylüyoruz. İyi disiplin, hayırlarla gelişmez, dengeli bir evet ve hayırla bir arada gelişir. O yüzden ebeveynlik tarzımıza döndüğümüzde şunu bilelim, çocuklarımıza sınır çizmek çok kıymetli. Her istediklerini her an elde edemeyecekleriyle ilgili bir bilinç geliştirmelerini sağlamak, bence bir ebeveyn olarak çok önemli bir görevimiz. Ama oradaki sınır ne? İstediğim hiçbir şeyi yapmıyorlar. İstediğim hiçbir şeyi gerçekleştirmiyorlar. Daha da tehlikelisi beni anlamıyorlar düzeyine ilişkiyi düşürmek. Beni anlamıyorların en kötü tarafı şu artık bizi anlatmaktan vazgeçiyorlar. Aynen Bizi anlatmaktan vazgeçtiği için de biz onun davranışlarını yorumlayarak, onun üzerine akıl yürütmeye çalışarak, çünkü bizim de ona dair etiketlerimiz var. Yani onun da tembel, çocuğumuzun tembel olduğunu varsayıyoruz. Dünyanın umurunda olmadığını varsayıyoruz. Bir sürü şeyimiz var. Ben onu zorlamasam var ya o bütün gün şunu yapar diyoruz. Onun da bize dair etiketleri var. Aslında iki ebe ebeveyn çocuk konuşmuyor artık. İki etiket konuşuyor. Benim despot babam benim dağınık oğlumla konuşuyor. Ve onun ikisi de birbirinden pek yani. Ama bunları kaldırıp birbirimize dair etiketleri üzerimizden kaldırıp bir şeyi kabul edip etmememizle ilgili gerekçelerimizi doğru birbirimize anlatabilirsek aslında çoğunlukla sorun çözülüyor. Bu sorunun çözülmesi dediğim gibi etiketlerimizi kaldırmaktan geçiyor. O bir araştırma sonuçlarına göre mesela biz en fazla çok yakınımızdaki insanlar, başta ailemiz olmak üzere onlar hakkında çok fazla ön kabule sahibiz. Onları çok etiketlediğimiz için onları anlamak en zor. Yani yabancıya daha dikkatli oluyorsun. Araştırıcı kafan çalışıyor falan. Ama yakındakilerle ilgili böyle çok e, hani bu böyledir, şöyle dersem böyle anlar gibi shortcut'larla, kısa yollarla düşünüyoruz aslında. Belki burada genç arkadaşlara ikinci tavsiye olarak çıkarabileceğim şey, anlatmanın başka yollarını denemek olabilir. Tabii. Yani mesela beni anlamıyorlar yani mesela yeterince anlattın mı, yeterince konuştun mu şu yolu denedim. <gülüyor> Yıllar evvel, ben babamdan gitar istiyorum, bu arada bugün babam çok andım, işte gitar istiyorum istiyorum, bir türlü olmuyor. Ben mesela bir kere isterdim, hayır cevabını alınca 3 ay e, kendi kabuğuma çekirdim. 3 ay sonra bir daha falan e, Fatih abim var, akrabamız bir gün dedi ki, onun dedi bak bir insandan bir şey istemenin zamanı var. Ya dedi yemekten çıkınca ya tuvaletten çıkınca isteyeceksin dedi. Orada da en rahat halini bulacaksın <gülüyor> ve dedi bunu 2 gün geçirmeden sürekli olarak isteyeceksin. Sonra kardeşimin başarı sırrına baktım. Günde 7 kere isteyince babam lanet olsun diyordu mesela <gülüyor> bir şekilde ona. Dedi. Bu arada bende aynı taktiği yeğenim üzerinden. Söyleyeyim bir işletmeşim Almanya'da işletme okuyor. Onun mesela bezdirme yoluyla taleplerini kabul ettirme tekniği olarak literatüre geçebilecek eylemlerini atılmadım adım izledim. Yani, Ama bu meşrep meselesi. Tabii, Sen muhtemelen yapamazsın. Tabii onu. konu babaya mesela baba ben araba istiyorum diye bir şey başlıyor. Karşı tarafta babası kesinlikle olmaz. Yani o andaki ilişkinin ilk an fotoğrafını çektiğinizde... Çocuk araba istedi, babası da asla almam dedi. Bu birinci kısım ama. Birinci kısım bu. Onat bunu elde etmek için ne kadarlık bir süre biçmişse kendine, finalde Onat'ı onunla görürsünüz. <gülüyor> yani bu onun geliştirdiği bir taktik. Ama orada şunu, taktiği geliştirirken de kendisine kızılmasını, yok sayılma bunları göze almış. O kendine bir yol haritası belirmiş. Demiş ki, benim bir talebim var. Hedefim de bu talebin gerçekleşmesi. Yani bir ay sonra bir arabam olmasını istiyorum. O yolculukta dayak yerim, hakarete uğrarım, yalvarılır, ne olursa olsun. Buradan ben şunu anlıyorum. Onat elde etmek istediğini elde edebilecek bir genç. Şimdi o bir yöntem geliştirmiş. Doğrudur yanlıştır ama bir yöntem geliştirmiş. Bunun içerisinde babasını tanımış aslında. Başta hayır der ama... Yavaş yavaş demiş. Bir süre sonra demiş ki, ya bir dakika e, mücadele kızışıyor, cepheye annemi süreyim. Bak taktikler, taktikler geliştirmiş, durumsal davranmalar. durumsal davranmalar. Kardeşini devreye sokmuş, çok sıkışırsa dayısını devreye sokmuş. O dayı zaten alarm freni şeyleri var. Tabii onlar, hacmi. onların hepsi oluştuğu için de bu bir yöntem geliştirmiş. Yani mevcut durumda istediğimizi almakta zorlandığımız bir ebeveynimiz varsa... Bu isteğimiz haklı mı değil mi? Biraz devamında konuşuruz ama çok kararlıysak çözebileceğimiz alternatif yollar var. Yani bir yol bulduk, denedik olmadı. İşte bu bizim kuşağın büyük hatası. Biz kaderine küsen bir kuşak olarak sonra. Yani biraz üzerine büyük. stratejik çalışma yapmamız Tabii, gereken, bir gereken bir konu. Gereken bir olsa. konu. Bu arada hem anne baba için hem bunu genç için söylüyoruz. Yani hem çocuğumuz için ama anne baba bu için. Bu arada şu açıdan da bir test. O istediğimiz şey gerçekten. Yani anlık bir istek mi, bir ihtiyaç mıydı test etme fırsatı. Evet, heves mi? Heves i̇şte mi? Gerçekten... Yani bir kere Hı. istedik, hayır cevabını aldığımızda hemen vazgeçiyorsak, buradan o genç arkadaşıma da sesleneyim. O yeterince güçlü bir istek değildir. Evet. Yeterince güçlü istek. Gerçi benim durumda şimdi ben için yeterince güçlü istek. Değil ama, ama sonuçta elde etmişsin. Elde ettim ama seneler sonra düşün, ortaokuldan beri istemeye başladım. Benim o TED konuşmamda konu evet. olan tahtaların üzerine gitar sapı çizerek falan yaptığım hikayeler kadar çok istediğim bir şey. Ama üniversite ikinci, üçüncü sınıfta mıydı neydi o zaman? Bir Ramazan günü Tabii pederi davranmıştı. Baban da şunu düşünmüş olabilir, bunu bir göreyim. İçindeki arzusunu öteleme duygusunu bir <gülüyor> yok, geliştireyim. Yok ben net söyleyeyim, <gülüyor> yani ne kadar sallarsak o kadar iyi. <gülüyor> Zaten herif derste mersle iş yok. Bir de gitar alırsak iyice başımıza çalgıcı olur falan kafasıyla bakıyordu. Ama yani o işte eşref saatine getirme falan durum. Bu arada gitarı aldırış anım çok romantik değil. Yani gerçi adamı canından bezdirdim. Bir arkadaşımın yardımıyla. Ama neticede o kuvvetli istek de olsa o meşrep ve alışkanlıklar işte hani e, o strateji geliştirmeye farklı bir açıdan bakma konusunda hakikaten çalışmak gerekiyor. Ben onu yapmamıştım. İki cephe açısından... İstersen bir bakalım. Ben bir ebeveynler tarafından ne önerilebilir kısmına baktığım zaman şimdi ebeveynlik tarzında otoriter ebeveynliği zaten bireysel gelişim açısından çocuğun özgüveni, sorumluluk duyması açısından çok olumsuz bir ebeveynlik türü olarak tanımıyorum. Ama disiplinli ebeveynliği çocuğun özgüveninden sorumluluk sahibi olmasına kadar çok değerli bir ebeveynlik tarzı olarak görüyorum. Ben buna biraz da artık bilgi ebeveynlik diye yeni bir kavram üretiyorum. Yeni konuşmaya başlayacağımız, teaser'ın yapacağımız şey bilgi ebeveynlik kavramı. Yani aldığımız bilgiler, çağın gerekleri çocuğumuzun özellikleriyle bütün bu bilgileri bir bilgeliğe dönüştürüp kararlar vermemizi sağlayacak bir ebeveynlik türü olarak tanımlıyorum. Burada önemli olan şu, çocuğumuzun isteğiyle ihtiyacı arasındaki farkı iyi görebilmek, onun gerçek ihtiyacıysa, yani Bizden bir şey istiyor. Aslında bize bir ihtiyacını söylüyor. O ihtiyacını görmeye çalışarak karar vermek en önemlisi. İşte orada hep velilerde, yani ebeveynlerde şey oluyor ya... Yani bu şimdi böyle boş konuşuyor. İleride hayatın hedeh var. O yüzden onu bırakıp bunu yapması için ben elimden gelen baskıyı uygulayayım gibi bir kafa da oluşuyor. Onu korumak adına yapıyor. Onu değil mi? korumak adına, buradaki en büyük risk şu. O sizin görebildiğiniz kadarıyla bir dünya sizin öngörebildiğiniz kadarıyla bir gelecek. Abi, çocuğunuzu chat, var ya. Tabii Artık. çocuğunuzu sizin bilgi, deneyim ve görgünüze mahkum etmek çocuğunuza büyük adaletsizlik olur. Çok. O yüzden onun ne istediği, gerçekten nereye doğru gitmek istediğine rehberlik edecek bir yol. Yani işte senin hikayenden alalım. Müzisyen olmak istemek kendi başına iyi ya da kötü ya işte kardeşim Türkiye'de çalgıcılar para mı kazanıyor diye reddedebileceğimiz bir iş değil. Bu alandaki ilgisi, isteği ne kadar yoğun. Ne kadar tutkusu güçlü. Ha bunu test edin. Bunda sorun yok. Hani üniversiteye kadar perişan etmeyin de. <gülüyor> diyerek Mustafa amcaya yine bir selam göndermiş oldu. Ee, ama bunun gerçekten bir ihtiyaç veya da onun özel bir tutkusu olup olmadığını mutlaka kontrol edelim. Yani onlara olan hayırlarımız onların içerisindeki bir tutkuyu çünkü kolaylıkla da kaybolabilir. Çünkü bir şeyin tutkuya dönüşüttüğünü nasıl anlıyoruz? Onun üzerinde sürekli çalışarak gerçek bir tutkumu anlıyoruz. Ya da bazılarından çok erken vazgeçebilir yaş itibarıyla. Bunu onun etiket hanesine işte sen maymun iştahlısın zaten. 3 gün sonra bundan da vazgeçersin etiketiyle de koymayalım. O yüzden bir her talebi bir şans hak ediyor. Bu her talebini karşılayalım anlamına da gelmiyor. Yani disiplinli, ebeveynliğin karşıtı serbest gezen ebeveynlik değil. Çocuk tarafından yönetilen ebeveynlik. Gezen tavuk gibi. Gezen, tavuk... <gülüyor> gezen tavuğum da gezen ebeveyni var. Yani ikisi de aynı oranda tehlikeli. O yüzden evetlerimizle hayırlarımız arasında bir denge. Evet. Yaş küçükken ben onu şöyle ölçüyorum. Yani çocuğun yaşı küçükken evetlerimiz çok. Yaşı ilerledikçe, ilerledikçe hayırlarımızın sayısı artmalı. Çünkü artık yetişkinliğe doğru gidiyor. Çok fazla gezinecek zamanımız kalmıyor. Bir tutkusu varsa, çok yapmayı istediği bir şey varsa onun için daha yoğun çalışması gerekiyor. İşte orada bizim rehberliğimize ihtiyaç duyuyor. Biz bazen onun o yüksek heyecanını kırmamak için bir şey yaparız. Ama bilgiye ebeveynlik tarafımız bize şunu söylesin. Bu evetim ya da hayırım, gelecekteki o onun için işe yarar bir şey mi, işe yaramaz bir şey mi? Evet ve hayırlarımız çocuğumuzun talepleri özelinde. Bizim ihtiyaçlarımız mı, bizim isteklerimiz mi, çocuğumuzun ihtiyaçları onun istekleri mi? Abi zaten bizim mesela senin şurada söylediğin şeyi ciddiye alacak ebeveyn olduğunda evde zaten genelde böyle sorunlar olmuyor. Ama ben mesela tabii şimdi birçok genç arkadaşım bu son bölüme şöyle diyordur. Gel de bunu bizimkileri anlat falan gibi. İşte onların aleminde şöyle de bir şey var. yani Bir yerde böyle bir frenleşme başladığı zaman anne baba ya da etrafta işte büyük kim varsa devamlı takoz olan bir karakter gibi. Ve sen gittikçe kendi isteklerinde marjinalleşiyorsun. Onlara küsüyorsun. İşte o tarafa ya da işte onları hiçbir şekilde elde edemeyeceğinin depresyonuyla hiç normal günlük işine de bakmıyorsun. İşte okula öyle gidiyorsun falan filan. Ama ben... Yani yıllar sonra kendime de bakınca işte demin biraz hani geçmişimizden konuştuk ama bugün beni ben yapan ne varsa hepsinin içinde onlar da var. Yani bütün o koşullar bizi bir yere taşıyor. Ama bir şey daha var. Mesela ben yıllar geçtikten sonra annemin, babamın, işte aile büyüklerinin benim heveslerime karşı geliştirdikleri reaksiyonlarda aslında benim o anda göremediğim bir şeyi görmeleriyle alakalı bir endişe de olduğunu fark ediyorum. Mesela... O gençlik döneminde senin aklındaki hayal, bütün gerçek yaşam termihlerinden tamamen azade, böyle soyut bir resim halinde, ne bileyim işte müzisyen dedim ne anlarsın? işte bir stadyumda milleti coşturup, aa ne güzel işte paralar, ün, şan, şöhret falan. Öyle bir şey değil ama yani o çok nadiren oluşabilen bir şey. Besin aslındaki etrafındaki insanlar, seni bir şeylerden korumak adına bilgi verici kaynaklar olarak da değerlendirilebilir. Yani ben özellikle genç arkadaşları sıklıkça, sıkça hatırlatmaya çalıştığım, zamanda unuttuğum için biraz sürtünme yaşadığım bir konu. O insanlar bir şeyler biliyorlar hayat hakkında ve bilgileri olmasa da bilgelikleri bizim istifademize yarayacak bir şey. Yani onların yaşam bilgeliğinden istifade etme şansı da verelim kendimize. Bir farklı bir şekilde dinleyelim. Bu biraz önce ...farklı şekilde anlatma dediğimiz aynı zamanda farklı şekilde dinlemeyi de gerektiriyor. Yani o insanların bize düşman olmadığını genelde hani çok özel bir durum yoksa bir fark etmek lazım. E sanırım böyle bakınca da çözülür ya biraz da bu iş isteyende bitiyor. Yani o isteyen kişi kontrol etmeye, disimle etmeye çalışan kişi değil de, ebeveyn değil de... ...gencin kendisi biraz gerçekten ben bu işte yeterince kararlı mıyım... Yoksa sırf arıza olsun diye mi bunu istiyorum hani orada bir sürtüşme yaşamak mı hoşuna gidiyor yoksa hakikaten bir, niyet varsa, bir niyeti varsa oturup anneni babayı bile karşına alıp hangi kültürden yapınan olursa olsun meşreplerine göre. Ya hani niye şöyle olmasın niye böyle olmasın. Bu arada hani bizi dinleyip de belki çok fırsat bulamamış anne babalara da çocuk konuşulabilir bir varlıktır. Yani. Onu tekrar bir hatırlatmak Hı. lazım. Konuşuyorlar yani bayağı konu açarsan konuşuyorlar. Biz kamplarda falan sabahlara kadar muhabbet ediyorduk çocuklarla. Yani onların da bir iç dünyaları var. Biz sadece orada belli acil durum frenlerine asılmakla yükümlü değiliz yani. Bir de onları dinleyip bizim de onlardan öğreneceklerimiz var diye düşünüyorum yani. İşin genç daltıcı açıdan çok önemsediğim bir kavram. Sorumluluk aslında o kadar çok şeyi çözemiş bir şey ki gençler açısından benim e, önerim de şu olur. Siz hayallerinizin sorumluluğunu alın. Ebeveynler açısından da kendi hayallerinin sorumluluğunu almış bir çocuğa bilgece yol gösterir. Aynen ya destek vereceğiz işte yapacağımız tek şey. Amin diyorum Ali Koç. inşallah. İnşallah. <gülüyor>